Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizin yapımını çalışacağız modelimizle yazlı kırkalar bluzlar yelekler çalışabileceğimiz gibi etol şal yapımında da modelimiz gayet güzel duracaktır şöyle görelim. Bakınız ne kadar güzel durmakta. Modelimiz kaydırmalı bir model. Her iki sırada bir yeri değişmekte. Bir sırada zincir bir sırada trabzan örerek modelimizi tamamlıyoruz. Zincir çektiğimiz sırada burada görmüş olduğumuz bölümleri oluşturuyoruz. Bakınız ilk modelimizin kurulumunda yuvalarımızı yerlerimizi hazırladıktan sonra ikinci sıramızda trabzanlarımızı. Üçüncü sıramızda tekrar yuvamızı hazırlıyoruz. Dördüncü sıramızda trabzanımız. Tekrar zincirlerden ve şöyle görmüş olduğunuz yuvamızın hazırlanması. Trabzanlar şeklinde modelimiz ilerleyerek bu güzel halini alacak. Koton iplerle, Mercedes iplerle bu çalışmamız çok çok güzel olmakta. Tabi şal yapımında ya da etol yapımında kullanacaksanız tiftik iplerden de faydalanabilirsiniz. Şöyle görelim. Arkasına da çevirdiğimde arkasında da yine örgümüzün hemen arkasını görmekteyiz şöyle uç kısmına da ben şöyle saçak yerine zincir ve çiçekler çalıştım Dilerseniz siz de bu şekilde çalışmamızı yapabilirsiniz Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamıza başlayalım kolay gelsin Evet modelimizi hemen kurmaya başlayalım şuradan Görmüş olduğumuz gibi zeminden modelimizi başlatıyorum. Ben 8 tane kutucuk üzerine çalıştım. Şöyle görelim bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 modelimi kurdum. Eğer etol yapacaksanız ya da daha geniş örgüler örecekseniz yelekler, hırkalar... Parçamız ne olacaksa onun genişliğinde model yerini ayarlayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane model üzerine ben burada çalıştım. Şimdi 4 tane kutucuk üzerine çalışacağım. Buradaki kutucuklarımızdan kastımız bakınız. Şöyle hazırlamış oldu zeminler. Şimdi 4 tane kutu üzerine çalışalım. 1, 2, 3, 4 şöyle 2 modelimizi kuracağız. Diğerleri zaten birbirinin aynısı. Şimdi... Bu hatırlatmamızı yaptıktan sonra 2.5 numaralı tığımı ve koton ipimi alıyorum. Ve örmeye başlıyorum. Yuvaları hazırlayarak ilerliyoruz. Düğümümü şöyle zincir çekerek sıkıştırdım. 1, 2, 3 4, 5, 6 6 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 tane başını doladım. Bakınız. Altı zincire bir, iki, üç. Birinci zincir yuvasına giriyorum. İkişer, ikişer alıyorum. Bir, iki, üç, dört. Birinci kutucuğumuzu oluşturduk. Birinci kutumuz bakınız. Her kutunun yanında bir de küçük kutucuğumuz var. Onları saymıyoruz. Arkasından gelecek olan modelimizi bu büyük kutular oluşturacak. Bir, iki, üç bir defa doluyorum hemen şöyle bakınız yandan katlarına giriyorum çıkıyorum içerisinden 1 iki defa da alıyorum buraya minik bir göz yaptım tekrar 6 zincir 1 2 3 4 5 6 ikinci yuvayı örmek için hazırım 1 2 3 her iki bakın buradaki Minik yuvamızın olduğu katın birleşim noktasına yandan giriyorum. İpimi alıyorum. Ve 3 defa doladığım iplerimi ikişer ikişer örüyorum. 1, 2, 3, 4. İkinci yuvamızı hazırladık. İkinci yuvamızın ardından tekrar ikinci küçük yuvamızı hazırlayalım. Bunun için 1, 2, 3 zincirimi çekip bir doluyorum birleşme yerine geliyorum her ikisinin kapandığı yere ilmeğimi çıkarıyorum 1 ve 2 3. kutum için tekrar 6 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 ve 6 3 defa doluyorum 1 2 3 birleşme noktasına yandan giriyorum ikişer ikişer alıyorum 2 i̇ki, 3 ve 4 3. yuvamızın ardından tekrar 3 zincirli minik yuvamı hazırlıyorum 1 bir doluyorum birleşme noktasına giriyorum ikili trabzanla küçük yuvamı örüyorum dördüncü ve son yuvamı yapıyorum 1 3 4 5 6 1 2 3 giriyorum ikişer ikişer yukarıya doğru ilerliyor. En son minik yuvamızla yapıyoruz. Yani minik yuvamız şu şekilde. 1-2-3 tane zincir çekip hemen şu noktaya gelerek batıyorum. Ve bu şekilde zeminimi hazırlıyorum. Bakın çift olması gerekmekte. Tekli yapmayalım. Buradaki sayımızı, yuvamızı hazırlayacağımız zaman modelimizin tam durması için çiftli olsun sayılarımız. 1 2 3 ve 4. 4 tane bakın 1, 2, 3, 4 şöyle tam yarısını kurduk. Evet şimdi görmüş olduğumuz şuradaki trabzanlarla olan bölümümüzü örüyoruz. Yani e, yuvalarımızın olacağı yeri hazırlıyoruz. Şöyle ters V'mizi görüyoruz. Sık iğnemizi, ters V'mizi, sık iğnemizi görüyoruz. Ve aralardaki zincirlerimiz olacak. Şimdi Üç zincirimizi batmıştık. Bu noktada 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çekmiş olduğum 8 için zinciri şu ortada minik bir göz yapmıştık. Bakınız 3 tane zincir çekip ikili trabzan örmüştük. Onun sağına soluna birer trabzanımızı örüp şöyle ters V yapıyoruz. Şu şekilde ters V. Zincirimi çektim. Bir, iki defa doluyorum. Bakın şuradaki minik zincir yuvasının hemen yanından kattan giriyorum. İkişer ikişer örüyorum. İki defa dolamış olduğum ilmeklerin. Bir, iki, üçüncü kez çekmiyorum. Tığımda kalıyor. Tekrar iki defa doluyorum. Bu kez diğer yanına giriyorum. İkişer ikişer alıyorum. Ve şöyle görelim. 8 zincir 2 defa doladık. 3.sünü çekmedik. 2 trabzanımızı şöyle 3 zincirin sağına sonunu ördükten sonra tek seferde çekerek kapatıyorum. Tekrar 8 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu kez tam yuvamızın ortasına gelerek batıyorum. 1 tane sık iğne. 1 ve 1 sık iğne şeklinde modelimizi kuracağız. Aralardaki zincir sayımız hep 8, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sık iğneden sonra trabzanımızı yapacağımız bölümü değil. 1, 2. Yine buradaki 3 zincirden oluşan grubun sağ tarafına yandan giriyorum. 2'şer, ikişer örüyorum. 1, 2. Son defasını kapamıyorum. Tekrar 1, 2. Bu kez sol taraftaki birleşme noktasına geliyorum. 1, 2 aynı anda çekip ters V'imi oluşturuyorum. Tekrar 8 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincirimi başlangıç noktamın hemen tepesine gelerek batıyorum. sık iğne ile. Evet zeminimizi kurduk ne kadar büyük olursa olsun yapacağımız işlem bundan ibaret hiç farklı bir işlem yapmıyoruz. Bir tane sık iğne bir ters ve aralarda 8 zincir bir sık iğne 8 zincir ve ters V'mizi tamamladım. Sıramın başına geldim. Bir tane zincirimi çektim. Örgümün arkasını çeviriyorum. Yani düz yön olacak kısım. Şimdi öreceğimiz kısım olacak. 8 tane zincirimin içerisine bir tane sık iğne. Bir sık iğneden sonra bir defa başını doluyorum. Tek seferde alıyorum. Sık iğne ile tek seferde aldıktan sonra ortaya 5 tane ikili trabzanı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemizi ördükten sonra buradaki yapmış olduğum işlemin tam tersini yapıyorum. Önce bir defa dolayıp tek seferde çekiyorum. Sonrasında bir tane sık iğne ile bu bölümümü örüyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz bölümümüz. Ters beymizin hemen diğer tarafındaki 8 zincire geçiyoruz. Buraya herhangi bir işlem yapmıyorum. Sık iğneden sonra Yeniden sık iğneyle başlıyorum. Bir sık iğne. Bir defa başını dolayıp tek seferde kapatıyorum. Ortaya 5 tane trabzanımı örüyorum. İkili. 1. Yani iki defa da çekip kapatıyorum. 2. 3. 4. ve 5. Beşinci trabzanımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum ve bir tane sık iğne ile burayı kapatıyorum. Şimdi yandaki bölümde sık iğnemiz var. Sık iğnelerimizin üzerine gelerek tam tepesine sık iğne ile batıyoruz. Bakın V'mize batmamıştık. Sık iğne olana batıyoruz. Ve tekrar aynı işlemime devam ediyorum. Bir tane sık iğne bir tek seferde dolayıp çekiyorum 5 tane trabzanı 1 2 3 4 ve 5 bir defa doluyorum bir tane sık iğne diğer tarafa bir sık iğne ile geçiyorum ve aynı buradaki işlemlerimi diğer noktaya da tamamlıyorum. Evet trabzanlarımızı ördük ve modelimizin birinci sırasını kurduk. Şimdi ikinci sırasını kuracağız. Yani ikinci zeminimizi hazırlayacağız. Zeminimizi hazırlarken de modelimizi kaydıracağız. Bakın ilk başlangıçta hemen ters V'mizi kurmuştuk. Bir sonrakine sık iğne. Burada ise hemen ters V'mizin üzerine sık iğne, sık iğnenin üzerine V'mizi kuruyoruz. Bakın V'nin üzerine sık iğne, sık iğnenin üzerine ve bu şekilde de kodlarsanız çok çok kolay hiçbir şekilde karıştırma ihtimali olmayan bir çalışma olacak. Bakın birinci de V'de yukarıda kaydırdığımızda sık iğne, sık iğnenin üzeri ve V'nin üzeri sık iğne bu şekilde hazırlayalım. Şimdi e, kenardaki 3 tane zincir çekip kapadığımız bölümü batıp 4 tane zincirle yukarıya çıkıp işlemimizi devam ettireceğiz şöyle görelim tamamladım üç tane zincirimizi çekip kapadığımız yer en son model içerisindeki sık iğnemi örüp tamamladıktan sonra grubun içerisindekini kenara gelip batıyorum ve buradan bir iki üç dört tane zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum şurada beş tane trabzan örmüştüm ortadaki yani 3. trabzımıza iki bu taraftan 1 iki bu taraftan tam 3'ün üzerine iki defa batarak iki defa dolayarak batıyorum bakın birinci ikinci 3ü trabzana iki de diğer tarafta kalacak ikişer ikişer alıyorum ve grubumu bu şekilde başlatıyorum sonrasında hep zincirler uzun zincirler 8 olacak 2 3 4 5 6 7 8. V'nin direkt tepesine geliyorum. Batıyorum. Tekrar 8 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yine 3. trabzanın üzerine başına iki defa doluyorum. Bakın 1, 2, 3 batıyorum. V'imizi hazırlamak için geliyorum. Sonuncuyu çekmiyorum. 2 defa doluyorum. Diğerine geçiyorum. 1, 2, 3 Üçüncü trabzanıma giriyorum. Bir defa alıyorum. İki defa alıyorum. Her ikisini 3 ilmeğim oluyor. Bakın hepsini aynı anda kapatıyorum ve V'imi kuruyorum. Tekrar 8 tane zincirimi çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincirimi çektikten sonra bakın V'imin üzerine gelip hemen sık iğnemi batıyorum tekrar 8 zincir 2 3 4 5 6 7 8 2 defa doluyorum 3üncü trabzan üzerine gelip batıyorum 2şer i̇ki ikişer çekiyorum ve tekrar iki defa tığımın başını doluyorum kenardaki bölüme gelip batıyorum ve yukarıya doğru ikişer ikişer çıkıyorum. Ve sıramızı şöyle görmenizi istiyorum. Bu şekilde tamamlıyorum. V'min üzerine sık iğne yaptım. Sık iğne üzerine her iki bölümden birer trabzan çıkarıp ortada birleştirip V'mi kurdum. Kenarlarda da 4 zincir buradan başlamıştım. İki defa dolayarak da bitirdim. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Çeviriyorum. Buradaki trabzanın tepe noktasına girerek batıyorum ve diğer sıramı başlatıyorum. Trabzan üzeri sık iğneden sonra tekrar 8 tane zincirlerimizi çalışmaya başlıyorum. Önce sık iğne. Sonrasında başını bir defa dolayıp tek seferde çek. Ardından 5 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzanımızı ördük. arkasından tekrar başını bir defa dolayıp alıyorum ve sık iğne. Burada sık iğne olduğu için sık iğnenin direkt tepesine batıyorum. Beylerimize batmıyoruz, sık iğneleri batıyoruz. Bakın şuradaki ne batmayacağız. Yine başlıyorum. Bir sık iğne. 5 tane trabzan tek sefer çektikten sonra. 3, 4 ve 5 bir defa başını dolayıp tek zaferde çekiyorum ve bir tane sık iğne ve olduğu için direkt yanına geçiyorum batmıyorum 5 tane trabzan 4 ve 5 başını doluyorum sık iğnemi örüyorum ve her ikisinin sık iğne bulunan bölüme geliyorum batıyorum grubumun son 8 zincirine bir sık iğne bir defa başını dola 5 trabzan şekliyle örüyorum 1 2 3 4 ve 5 bir defa başını dolayıp batıyorum bir tane sık iğnem ördükten sonra şurada 4 tane zincirin tepesine gelerek bir tane sık iğne örüyorum bakın modelimizi ikinci kez kurduk büyüdükçe daha güzel belirli hale gelecek şimdi yeniden ilk sırada yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ediyoruz bakın şimdi şuradayız İlk sıradaki gibi hemen V'mizi kurarak başlıyoruz. Daha sonra işlemlerimizin tekrarıyla devam edeceğiz. E, bu şekilde örmeye devam edebilirsiniz. Eğer e, takıldığınız nokta varsa videomuzu geri sararak bakarsınız. Ama e, yine kolaylık olması açısından işimizi kolay, kolaylatması için bir defa daha modelimizi kuralım. Buradaki gibi. Zincirimi çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim tamın başına iki defa doluyorum. Buraya giriyorum. Aynı yere battım şöyle görün. Ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şöyle 8. Sekiz. 8. zincirimi çektim. 8. zincirimde hem buradaki trabzan grubundan hem yandakinden birer tane trabzan çıkarıyorum. 3. bakınız şöyle 1 2 3 3. trabzan üzerine 1 2 2 defa doluyorum 1 2 3'e batıyorum 1 2 örüyorum tek seferde kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çekiyorum. Tam ortaya gelerek batıyorum. Şuraya. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Her ikisinden de birer trabzanımı çıkarıyorum. 3. trabzanlarımın tepesinden batıyorum. Kapatıyorum. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 5 6 7 8 8 tane zincirimi çekip 2 defa doluyorum kenardaki sık iğnemin içerisine gelerek batıyorum yeniden aynı yere batıp çift trabzan yapıyorum bir tane zincirimi çekip tepe noktasına batıyorum ve yeniden bir sık iğne bir defa başını dola şeklinde örmeye devam ediyorum. Evet bu şekilde modelimizi devam ettirelim. Kenardaki püskül çalışmak isteyen arkadaşlarımız için kısacık bir anlatmak istiyorum. Zincirler çekerek önce uzatıyoruz. Bir tanesini uzun, bir tanesini daha kısa. Birini uzun, birisini kısa tuttum. Sizler hepsini aynı uzunlukta da yapabilirsiniz. Ya da böyle bir tanesi uzun, bir tanesi kısa olarak çalışabilirsiniz. Zincirimizi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben 25 tane zincirimi çektim. Ve arkasından 3 tane yapraktan oluşan çiçeğimi ördüm. Ve tekrar 20 tane, 25 tane zincirimle yukarıya çıktım. Şimdi Şuradan devam edelim. Alttaki hazırlamış olduğumuz yuvanın kenarına batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamamen kendi zevkinize göre uzatabilirsiniz. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane zincirimi çektim. 25 zincirimi çektim ama geriye dönüşümü yapacağım. 1, 2, 3, 4. Dördüncünün içerisine geliyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Tekrar Aynı yere bir defa doluyorum. Bir İkili trabzanım örüyorum. 1, 2, 3 zincir çekip Aynı yere giriyorum. Hep aynı yere giriyoruz ki Ortam Tam ortalık olsun yani ortası tek olsun. Tekrar 1, 2, 3 zincirle yukarıya doğru çıkıyorum. Ar Ardından 2 tane trabzanımız. 1, 2. 2 trabzan sonrası 3 tane zincir aynı yuvaya giriyorum. Tekrar 3 zincirle çıkıyorum. Yanına hemen 2 trabzan arada trabzanı mız sağında solunda üçer zincirimiz var 3 zincirimi çekip atıyorum tekrar aynı yere bir tane daha sık iğnemi yaptıktan sonra bakın çiçeğim zincirimin ucuna güzel bir şekilde yerleşti Evet yukarıya doğru zincirimi çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 tane zincir çekmiştik geriye dönüşümüzü yapmıştık geriye dönüşümüzü yaptığımız için birazcık daha bunu eksik çekebiliriz şöyle ölçebilirsiniz iki tane daha zincirimi çekiyorum 22 tane zincirimi çektikten sonra bakın aynı hemen dibine gelerek batıyorum aynı başlangıç noktasına şöyle batıyorum araya 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 diğerine geçiyorum diğeri ortadaki gördüğümüz küçük bölmeye giriyorum 3 zincirimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane zincir çekip tekrar çiçeğimi yapmak için geriye dönüyorum bir tanesi uzun bir tanesi kısa olarak bu şekilde ayarlıyoruz Evet sevgili arkadaşlar çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.